Siyaseti hak temelli olarak nasıl dönüştürebiliriz? Acaba bu konuda siyasi partiler arasında bir centilmenlik anlaşması mümkün olabilir mi? Yani bu konuyu siyasi malzeme yapmamak, birbirleriyle siyasi mücadele yaparken sığınmacıların üzerinden birbirlerine taş atmamak e, mümkün olabilir mi? Çünkü o taşlar aynı zamanda sığınmacılara da e, isabet ediyor. Burada mülteci karşıtı söylemin e, siyasal bir söylem haline gelmemesiyle ilgili yaklaşan seçimlerde bu tehdide yönelik sivil toplum kuruluşları, siyasi parti e, temsilcileri, Birleşmiş Milletler ve akademinin e, bir araya geldiği güzel bir yuvarlak masa toplantısıydı. Önemli noktalar vurgulandı. E, mülteci sorununun oluşturabileceği tehditler, e, siyasi partilerin ada karşılaştığı sorunları birbirimizle tartıştık. Bu yönde bütün siyasi partilerin sorumlu bir dil kullanması yönünde bir görüş birliği var. şu anda tüm muhalif siyasi partiler birbirinden yarış içerisindeler. Göçmenleri Türkiye'deki bütün sorunların kaynağı olarak gösterme konusunda hani bu toplantının bir çağrına sonuçlanmış olmasını umut ediyorum. Bu da seçimler sırasında göçmenleri, sığınmacıları, mültecileri propaganda aleti olarak lütfen kullanmayın. Bu sorun çok büyük bir sorun. İkinci olarak da mülteci dostlarına veya mültecilik üzerine çalışan gruplara da şunu sesleniyorum. Güçlerini birleştirmelerini, savunuculuk noktasında ortak noktaları yakama, yakalamalarını ve birlikte bir ağ oluşturarak mültecilere hak temelli savunuculuk noktasında adım atmalarını bekliyoruz. Oldukça Yüksek bir oranda farklı mülteciler, Suriyeli mülteci arkadaşlar da katıldılar ve değerli tecrübelerini paylaştılar. Genelde bu tür toplantılarda, yani konunun ele alındığı şeylerde Türk vatandaşlarının katıldığı toplantılar oluyor. Mültecilerin katılımına maalesef yeni yeni bu tür olaylarda şahit oluyoruz ki onların persefi perspektiflerini dinlemek çok önemli. Bir yol haritası oluşturabilir miyiz? Özellikle siyasi partilerden bunu araşsallaştıranlarla ilgili olarak o söylemleri değiştirmeleri için bir şeyler yapabilir miyiz? Beraberce bu atmosferi nasıl değiştirebiliriz bunları konuştuk.